Canım neşet ne olur bedenim beden değil yürüyen bilsem ben benden bugün yer senden geldim keşke düştüm canım neşet ne olur bedenim beden değil yürüyen bilsem ben benden elim istemkesiz doğuşturmuyorum döndüm düştüm tam beden değil yürüyen bir yesed. Benden, ben benden ile bugün yer senden Geçtim küs küs boştum Yoruldum düştüm Kaldım kimin olur Radyodan eşit altından Mercedes bedenim Beden değil yürüyen bir yaset Ben benden ile bugün yer senden Geçtim küs küs boştum Yoruldum düştüm Kaldım kimin olur Tam neşet bir radyo dön beden değil yürüyen bir ses ben benden elim bugün yer senden geldim keşke boş durmuyor düştüm <gülüyor> eşit, ersed, beden değil yürüyen bir yersen. ben benden elim bugün ben geçtim kez kez boşlamıyor, aldım düştüm.